Herkese merhaba arkadaşlar, hoşgeldiniz. Bugün Serpik'te, Her safhada 2 adet kısırda 7.84 Bugün Serpik'te yeni oynatıcaz. Ama tabikide 1.5.36'dan Türkiye'yi oynaycaz. Siz Türkiye büyük arkadaşlar, ama videomuzda de oynayacağım. Başka like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hemen hızlı bir şekilde şuradan Türkiye'yi aldık. Evet arkadaşlar ben şu, şu oyun daha yeni ürkelediğim için arkadaşlar, Nomadam ünlü de oynuyor. Ben aynı bir daha yeni ürkelim. Tek iyi oynayamıyorum, bu yüzden o kusura bakmayın. Tabi i̇şte diğer videomuzda deneyimliğe gireceğiz. Youtube'da deneyimliğe de oynuyor. Ben ona bir tık açısını sunacağım çünkü e, Dedim ki, oyunu daha iyi Tam olarak her şey bilmiyorum değil ama Ana şekevel şeyleri biliyor. Genel olarak. Hadi bakalım. bir Zırhçı videomuz açılıyor. Evet, grafikler yükleniyor. Evet, oyunumuz açıldı arkadaşlar. Bak kasma sorunu varsa ben bir çözelim şuradan. Evet, Bunlar aynı duruyor. Bakalım. Evet, böyle. Şunun üzeri bir tık kısabiliriz. Tamamdır. Şimdi. E, öncelikle paralarımızı tıklayalım. Ulusal odamızı arkadaşlar. Çok e, başka bir şifreye çekeceğim. Şimdi. İkimizi faşist için hemen politik çabadan gitmemiz gerekiyor Ondan sonra hemen araştırma videocudan seçelim ee, Mühendislik olsun tabii ki aynı şeyler olacak Tabii ki Endüstri Ondan sonra Doktorunu de evet, Doktorunu de arkadaşlar Tabii ki de en e, sağlık seçiyoruz, topu tavarız doktorun olacaktan bunu da araştırmaya başlayalım dedik ve Bu arada oyun oynuyorum Bu yüzden ekranlar biraz küçük gelebilir sizlere Hemen e, şunları bir atayalım. Şöyle Evet Şimdi ilk olarak işimiz Yunanistan'la Hemen e, pardon Nerede? da bir Gelsin bunlar Buraya. Şimdi Niye gelmediler? Zamanla Tamamdır Şimdi Ordumuz toparlansın ee, Ticaret, ticarette biraz sıkıntılarımız var Kaynaklarımız sıkıntılı durumda ee, Şimdiden bir sivil fabrika Pasacağız tabii ki e Bursalara Şöyle bir tane basalım. Tamam iki tane basalım. Şimdilik iki tane iyi. Uçak üretmeyelim. Uçağa gerek yok. Sabere silah üreteceğiz ki silah açığımızı kapatalım arkadaşlar. Şimdi, bir tane boş tutarımız var. Hemen. Ondan da geçtik. Kaynaklarımız yetersiz tabii ki. E, Almanlardan alacağız. Çünkü biz Almanların yanı savaşı gireceğiz arkadaşlar. Evet, toparladık, güzel. Hmm. Şimdi. Arkadaşlar hemen hızlı bir. Bunları düzenleriz arkadaşlar yakında. Hı -hı. Evet. Ekipman var, onlar tamam mı Güzel. Hayır. Evet. Bunları da olabiliriz diye düşünüyorum. Bunlar böyle kalabilirim. Şimdi. Askerlerimiz sızlı şekilde şimdi Yunanlı sınırına gitsinler. Şöyle Sürübe giden askerler bu tarafa gelsin. Ha bu arada yanlış yanlış yanlış Şimdi Şunu sil şuradan aga Tamam şimdi Şu orduyu yere böleceğiz Bunu buraya Bunu da yere böleceğiz Bunu buraya Evet şimdi Şurada yarayabilecez. Şuraya tamamdır. Şimdi oldu. Çıkartma atacağımız için bunları yapıyorum. Şu 13'lük birim hemen Şu kısım gelsin. Aynı şey Şurada Sen e, buraya gelsin. Hatta Şunu biz Şöyle yapalım. Bir dakika Böyle yapsak daha iyi olur. Şimdi. Bu akıllarda. İzmir. gelsin. İzmir'in. Şuraya. Evet. Bunları da şimdi çıkartma atacağımız için. Şunu. seç evet şu pebi deneyelim güzel ondan sonra şunu yarıya bölelim bunu alalım bunu arkadaşlar bunu da aynı şekilde şu arkaya atacağım ...bunu da... Ee... ...bir dakika. Pardon, hep şu uçağa tıklıyorum anlaşılacak. Bakın, yine uçağa tıkladım. Sıdırım bozuldu. Şimdi... ...o zaman yukarıdan Bunu da Şu kısma atabiliriz Tamamdır Güzel Bunları ayarladıktan sonra Hemen Bunlar ilerliyor burada biz yanlış yaptık şunu şöyle tamam tamamdır Evet Bunlar hızlı bir şey diyeyim de Şimdi olsun Arkadaşlar siz Acaba Şuraya gitsiniz daha iyi olmayacak mısın için sanki? Şunlar nereye bağlı, bunlara bağlı? Arkadaşım gitsin o zaman oraya. Evet. Gidelim laki. Tamamdır. Şunun bir kumunu anlatıyalım. Şimdi Deniz üstünü salmamız gerekiyor. E, bu yüzden, bu yüzden, bu yüzden. Şu gemilerimizi alıyorum hızlı bir şekilde. E, e, Konvoy bastırıyorum diyorum ve Elgidenizini Seçiyorum. Bu sayede deniz üstünü alıp Ve çıkarmalarımızı rahat bir şekilde yapacağız. Diye düşünüyoruz. Hadi bakalım. Şimdi Burada Mühendisini yani, çıkarmaya çalışacağız. Bu sayede işlerimiz gayet yolunda gidecek. Silahı açığımız çok var En yaklaşık zamanı oluşuruz derece 11.000'lik bir silah Zalarımız var Bunları düzelteceğiz tabi ki Şimdi Ne diyoruz şimdilik Sivil fabrikalar var Oluyor Evet Şimdi Aratım onları geçelim. Tamamdır. Güzel gidiyoruz. Şimdi Hadi bakalım. Bunlara bari generaleri atayalım. Bir dakika. Hayır. Bana komutan gelmiyormuş. Tamamdır. Şimdi da arkadaşlar ee, Hmmmm Güzel tamam. Şimdi ikiye gidiyoruz Politik çoğut da olsun Bu arada Almanlarla bir şifre yapacağız ee, Osmanlı'yı kurabiliriz Osmanlı'yı kurmaya çalışacağım zaten ee, Şu kısma kadar gelmeyi düşünüyorum İlk memnunistanlıkta alacağız Sonra belki bulabiliriz İkisini her anda varlık bulatabilirim aslında Ama şurada bakalım şu akıllar, kimin? Bu. Koçum. Siz bakım buraya geliyorsunuz, anladınız mı? Tamam bak. Bakayım. anladınız mı? Gidin artık şöyle bak koşarım. Bekleyin adam sizi orada. Bir dakika arkadaşlar. Siz de arkadaşlar, siz de bunlar da bulgarsınlar. Tamamdır. Oh, güzel. Güzel. gayet iyi gidiyoruz. Pratiklerimiz doluyo. Kolay başlarımı üzere. Güzel. Evet, tamam. İlk başta arkadaşlar e, bulabilirsiniz sonra Zaten İtalya, Arnavutlar, çünkü Gotsa, Gotsa vardı bunları bu söyleyelim. Zaten Almanlarla beraber gideceğimiz için Almanlar kaydederiz. Cek biz de aşağıdan itip bu savaşa kazanmıyoruz diyor. Fransız isteyebilir, Fransız söyleyivermez zaten bize. Şimdi askerlerimiz orolara geldi mi? Evet, sona geldiler. Var sonunda ama şu akıllılar hala orada. Okey. Kralı'yı köpeği aldı. Evet. Ee, politik çabamız doldu. Şimdi politik çabadan hızlı bir şekilde oradaki kaçacak giriyorum. Sonra silahatçımızı kapatmaya çalışıyoruz. Eğitimde bölük yok diyor. Şimdi şu bölükleri bir. Oluşu nasıl bir köy. Güzel elektronik gitsin tamam, ee, şuradan bir Hemen e, faşist halk avcısını atayalım. Bu da Millet Partisi yani faşizmi e, ecek. Bu da bizim şimdi şey bize gelecek bu arada. Hemen. Geçelim devam ediyorum. Güzel. Na ne oğlum ya? Ha merak edip gideyim mi? Şurayı nasıl açacağım? Şimdi ben sana görev vermedim mi yav? Şimdi verdim kanka. Tamamdır şimdi. Verdi evet. mi verdik güzel. Ama bakın şu iki akıllı... ...şu sınıra gitmiyor. Beni sınır ediyor ya. Gidin be kardeşim. Ne yapıyorsunuz yav? İçimiz yürü çok fazla bizim. Uçaklarımız vardı numaramı? Yok. Burada varmış. Onları kullanacağız tabi ki Şimdi. Hadi kardeş gidin artık. Güzel. Torun da gidiyorlar. Torun da. Ya arkadaşlar Türkiye gerçekten zor kalkan bu oyunda ama güzel hızlı kalkabilir ama şu an bayağı düz durumda diyebiliriz. Evet. Hemen. Basit makine aletleri araştırıldıktan sonra Gidici eminize belli. Evet. Ee, yoğunlaşmış sanayi ile gideceğim. Bu bizim işimize yarayacak. Hemen. Bizim buradan yapacağımız şey e, Faşizm desteğini Arttırması gerekiyor Şunu e, Şurada atlayalım mı? Şimdi hmm. Bu bizim işimize yaramaz Ama ben şunu açarsam Ve Sivil dese geniştir, geniştirsem faşizmin oksidecektir. Bakalım. Evet, bakın 4 tonla bak ben şimdi nereden. Füksleşe geçti faşizm. Güzel. Güzel. Eee, hemen bir karakterimize bakalım. Kaynaklarımızdan güzel sıkıntı yok. İhtiyaç nasıl yapılıyor? Hiçbir fikrim yok. Keşke olsa. Mesela var eee Almanya bir ihtiyaç atıyorum. Neyse, işlere girişelim. Hayırlı karar. <gülüyor> Hapen faşist olduğumuz zaman pek gerek kalmayacak ama Yöne biz Yapalım Evet Şimdi Bir savaş planı çizmemiz gerekiyor Sen Kral bak şimdi sen Yapacağın şey belli Şimdi sen Aga Sen şuraya kadar geliyorsun tamam mı? Gerisini zaten çıkarmalar halledecek bayağı bir şeyi ...atacağımız çıkarmalar. Sen buraya kadar gel. Bir amperaman yap bakayım koçum. Bunların hepsini antrenmanı yapsın. Antrenmanı yaparlar sadece daha iyi olacak. Şimdi sen. Sen de biliyorsun ki Kuluş. Google'linsene. Öldüreceğiz. Sen antrenmanını yapmaya başla. Tamamdır. Bu arada da bulgularına savaş açma demek? Almanlar itafak olmadan bunları yapmam gerekiyor. Çünkü Almanlar itafak olursa... Büyük bize karşı bir savaş açılacaktır. Çünkü burada İslam müttefiklerden yardım isteyecektir. Bu da bizim zararımıza olacaktır. Dünyanın karışık özelliklerini istemiyoruz. Şimdi ulusal odak hemen bitmiş bu arada. Hiç hareket etmedik. Milliyetçilik odak. Diyelim bu da faşizmi. Yükselecek. Evet. Güzel. Seçtik ya kocuğum. Şimdi. Sivil tese Bu bizim işimize gelenecek. Tamdır. Sağa giriyoruz ama biz ne yapacağız? Şimdi bir etelim bazı durumlar. Tabii ki piyada tümeni etmemiz gerekiyor derken ki, şeyimiz şundan bahsediyorduk ki, bizim arkadaşlar kaynaklarımız yeterli değil. Şimdi bizim için 900 piyade tümeni gerekiyor ve bizim daha kaç? Eksi sekiz Bu yüzden. İnşa ettiğimiz yani Askeri fabrika inşa edelim İstanbul'a İnşa ettiğimiz e, Askeri fabrikaları Arkadaşlar Ne yapacağız? Tabii ki de Sadece tüfeğe basacağız ki Bu sayede Hızlı bir şekilde Gelişelim Evet Şu an hükümde 30 tane üretiyoruz Hadi bakalım araştırdıktan sonra topu sağladıdan ilerleyenim tekrardan şurada 140 gün bu baya sorun çıkacak bizim için. Ee, Sade bakalım. Orada ben çekmek gerekmiyor çünkü şu akıllar var. Ya var ben de bilmiyorum ama. Eğer sen adıyorum da neyse. Ne kalmadı. Faşizm yükselişte ya. Sivil destek geliştireceğiz tabii ki yine. Ee, şimdi. Eğer bizi faşizmi yükseltmemizi istiyorsak. Sürekli şu sivil desteği. Şöyle bakıyoruz. Şu sivil desteği geliştirebileceğiz. Evet şu an faşizm kaç olmuş? 10'u olmuş. 80. Güzel. Hızlı ilerliyor. Hemen bir adam atacağım birazdan buraya Bu arada, bu arada, bu arada Ben Asker Kasım gibi bir asker şey yapacak Ki buradan da bir çıkartma atmak istiyorum bu gülesene karşı Çıkartmalar Herkes adamı yaraşalım bu arada evet, evet, evet, evet. Hımm, nereye gidiyoruz? Bilmiyorum. Mecbur, bekleyeceğiz. Şimdi ilerliyor. Şimdi. Evet. İyi gidiyoruz. Takıllılar ne yapıyor? dan egzistans tamamlandı. çıkartmalarla bak. Bir kanalın içinden gemi geçiyor lan beysi. Evet. Ön ataç tabii ki. İnsan sayısı bak. İnsan gücümüz çok önemli. Niye düşük? Oysa inanın ben de bilmiyorum. Ete fashist olduğumuz zaman insan gücü hükmen artacak zaten. Buna aslında pek düşünmeye gerek yok. Bu yüzden üzgünüyoruz şu anlık. Güzel. Ee, faşist olmamız gerekiyor neden? Çünkü eğer biz faşist olmazsak bu güre tamam savaş açamayız. Bu da bizim için kötü sonuçlar. çünkü daha güçlü. Gel gel gel. Ne bu da çok zaman kaybettiği diye şey olur. Şimdi ben kurtik çabadan e, şu tarafı tamamladıktan sonra askeri gençmanlardan gelen ideolojik fan zincirlerken eee ben burayı da açacağız. Bu e, bu arkadaşlar buraya gitmek demek. E, demokrasi yükseltildim. O yüzden biz bu taraftan gideceğiz. E, pardon. Burası kumanizm oluyor. Burası faşist tarafı oluyor. Burası da demokrat tarafı oluyor. O yüzden biz onu tamamladıktan sonra Endüstriyel çabadan gideceğiz. Ya da Endüstriyel çabaya giderek gitmek yerine de Bodur çabasından da gidebiliriz. E, ekipman çabası çünkü bize Ekipman burada bize lazım olacak. Hmm, ekipman iyi olur. Bakın araştırma varımızın. ...gelecek onlara. Şimdi... ...bunlar araştırılıyor. Evet. İyi gidiyoruz şimdi. Buradan silahcımıza kadar kalmış. 10.600 kalmış. Daha ee, silahcımız için çok var. Tamam olumsuz. Kaynaklarımız. Şöyle i̇şte bir bakalım. Haciz. Şimdi yapmamız gereken şey bu saatten sonra. Bu arada uçaklarımızı falan da yanaştirelim. Ee, şuralara. Karasavaş yapacağız. Bizim için önemli bir savaş olacak. Şimdi biz buradan deniz çiğni seçeceğiz. Ee, yakın hava destekleri de lazım tabiki. Havlu üstüne de lazım ve deniz saldırısı. Deniz saldırısını seçeceğiz çünkü bizim aklımız bakın. Uçak denizin üzerine falan geliyor. Biz buradan e, hava üstünü da bu bizim için bayağı iyi bir avantaj olacak arkadaşlar diyebiliriz. Şimdi bir de buradan uçak kaldıracağız. Ama burada uçağımız yok. Tabii ki e, uçak üretmiyoruz çünkü. Uçağı metamonu öğreteceğiz. Kapandığı zaman. Şimdi e, araştırmadan hemen devam edelim. Şuradan 37 bu ama. Dönme aşırı sanayi, gemi... Bir şey olmaz. Ee, pardon. Şundan gidebiliriz. Üretim. İnşaat birden gidebiliriz ki inşaatımızı... İnşaat hızını bu arttırır. Bu bizim için de iyi bir haber olabilir. Şimdi. Aynen aynen. Biz inşaat hızından gidelim. İnşaattan gidelim. Bu e, gerçekten bizim bir çok olacaktır Şöyle bakalım hatta. bu hep hızını hep arttırıyormuş bunlar arkadaşlar. Bu da bizim işimizi... GAYET görür. GÜZEL Tabi Semperik Petrollerde ee, geçeceğiz bunlara, bunlara da geçmemiz gerekiyor Ama bunlara sonradan geçeceğiz belki Bu sırada tamamlanmış, hızlı bir şekilde faşistini gördüğümüz gibi bayağı bir süre şey geçti Hemen Gelelim Askeri geçtik dedik Bu Bu da bizim faşist ee, ideolojimizde destekleyecektir. Bu itibarsız hükümet... Hmm. Şurayı biz bu konu da. Bu itibarsız hükümet ne yapıyor? Ne? Tamam, bunu biz şey yapmayalım. Tamamdır, ee, umarım iyi işler başarılıdır. Şimdi bizim burada, eğer ben hem de şirketi bir atarsam burada bizim yapacağımız araştırmaların süresi kısılacaktır. Bu yüzden de bunu yapmamız gerekiyor. Şimdi de, faşizm ingilizce artıyor. 1 Kasım 36'dayız da bayağı bir işimiz var. Ve, beklemeye Tamam İnşaat hızımız artıcak Bizim için inşaat hızlar işte çok önemli Evet Görecek bir fantezim de bitiyor Şu an için hepsi kuruldu ee, Bu moda bitenemem hızlı bir şekilde Evet Hemen şu an yapamıyoruz tabii ki savaşmamız gerekiyor. O yüzden şimdi endüstriyel çabadan ne diyeceğim. Şu an Japonya, Çin, Çin üzerinden bir şey atıyor burada Uçan onu bize gösteriyor. Biraz Sevgi arkadaşlar, biraz da. Birazdan birazdan yapalım orada. Birazdan şu askeri fabrikalar kuracak bu kez İran'da. güzel. Hazinemiz de 46 oldu. Çok iyi, çok iyi, çok iyiyiz. Bunları da atacağız birazdan. Bak, paket savunması da bitmiş. ...araştıralım. Şimdi... ...evet artık askeri fabrikalarımızın geliyor. Beş, dört, üç, iki, bir, ve... Evet. ...se... Evet. askeri bir tane askeri fabrika eklendi. Şuan burda silahcımız 6400 olmuş İyi Güzel. Birazdan ee, Ülke faşist yapacak diye bir ebook verecek Bunu kabul ettiğimiz zaman ülke faşist olacak Bakın Demokrat Parti artık artık sıfıra düşüşük Demokrat Partiler de artık Millet Partisi'ne geçiyor ve Artık milletçi Millet Partisi yani faşist partimiz Yükselişte olacaktır. Güzel. İlerliyoruz şu an? Evet, artık 8, 8, 8, olmuş. Şimdi. Araştırmalarımız birazdan bitecek. Evet, bunu da araştırdık. Şimdi araştırmalarda ee, endüstride araştırıyor mu zaten endüstride araştırıyor şurada. O zaman biz de artık bir araştırabiliriz. Birazdan Ekim'de Bir askeri fabrika daha gelecek Bu arada Facizm 49 Facizm hana geçti ya Evet Japon rüya Çine savaş iddian etti Dünya gerginliği artıyo 149 Şuan hadi bakalım adam millet arttı Geçecektir. Ben inşaat çabasından gideceğim. Evet artık. Millet Partisi geçti. İnşaat. İki de işte bitti. Gayet iyi bu. Güzel. İyi görüşürüz. Ürkü birazdan. Başüst olacak. Fıran durumu biraz. Ve e, bu sayede Ülke Faşist Olacak. Evet. Ve ülke şu an Faşist oldu. Gördüğünüz gibi. Artık milliyetçi Türkiye'yiz. An itibariyle bir Artık savaş sebebi Oluştura Üniversitesine bağımsız durmaya tarafından Koruyormuş Hiç önemi yok Niye yayılıyor? Ha, Hah, küçük küçük, küçük küçük geçeceğiz Burada birazdan zaten oluşur, şimdi Bu arada bizim inşaatlar ne durumda? Evet, Eylül'de biticek, 28 Eylül'de Üretilme izlerimde gayet güzel Bekleyelim şimdi Evet açık kamera araştırmamız bitti Gayet Güzel Hemen de sıklığını araştırıyorum Şimdi Ağrıyor şu noktası piyade ekipmanı gerek yok Piyade ekipmanımız çok az Şimdi artık nömesine bir savaş sebebi... orşyalarız. Ah, o neki Silah sayımızı arttırıyoruz ara sıfırında. Evet, 20 olacak, 1908'de bitecek. Mekkeye. Evet. evet kazı araştırmışız şunda Bundan sonra eee şunu araştıralım tamam artık uzun bir süre bekleyiz evet spoiler sana daha hiç söyleyemedi. Yola çık. Neyse arkadaşlar şimdi bugün bize bu kadar olsun. Geldimiz artık savaşa geçeceğiz. Hadi bakalım. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Kanalımıza abone olmayı, bizzaki dökmeyin.